Merhaba merhaba merhaba o o o o o o Hoş geldiniz. Evet. Yine energetic. zaman. Let's get on gibi Her zaman gibi. Her zaman gibi. Yani her zaman yani enerjimiz yüksek yani yükseklere gibi yani. Anlıyor musunuz beni? Ya arkadaşlar yine geldik ikinci bölüm discordumuza tepki veriyoruz ve gerçekten çok çok komik. Çok çok komik. Umarım izlediniz mi? Yani bizim discordumuz komik değil mi? Lokyo geçin yaptığımıza göre. Yani, takipçilerimiz çok komik. Oturun ileri. Son <gülüyor> Evet. Ee, başlıyoruz. Ee, tamam ikinci bölüm bir... Bir kim bu videoyu eklerseniz sevinirim. Tamam ekliyoruz. Arkadaşlar lütfen 100 bin 100.000 share ya lütfen. abone. Bir abone. <gülüyor> hey, e, <musuzuzu>, musuzu. tamam. <gülüyor> saç Saçma Oha bak burada ya. Allah'ım ya Rabbim Bu kadını atlıyorum. Oha. ne yaptın orada? <gülüyor> <gülüyor> <essek tanıyorum. gülüyor> <var>. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Allah'a emanet Bu transizyon Bu ne? Bu Ben de özledim. Siz de mi? Bakayık Söyle bakayık gele gele sen etti öyle düşündü beni icon böyle çok yukarıda ondan sonra yok Emir Şemiz çok iyi Emir çok şemiz, iyi. çok. Çok iyi, çok, çok, ya, çok, iyi. Çok, çok Keşke Instagram koysaydın ya. Hmm, evet, Instagram. Cevit, uh, cevit, cevit, let's go, let's go. Ya onunki. Keşke onunki koysaydın. I, I wish you put on. <gülüyor> <his own> put <gülüyor> Instagram. Instagram Okay, the, like can you just uh, we I mean, we can put it on our uh, Instagram. onun tamam, okay. yeah. um, kind. I kind edits. Yeah, kind, kind. edits. Emir <gülüyor> Şemiz ve kind edit bu video işte seniz, Anladınız diye seniz, Instagramda sizin Instagram kullandığınız. Seniz. Bu ne diyor? Bu ne diyor? Almadınız ya. Covid 19 elimden geleni yaptığım daha ne yapabilirim Ha doğru ya Covid 19 is saying, um, I've done everything I can do to like destroy the world and yeah. stuff. But what else can happen? Hey. So Covid like just, just watch. <gülüyor> you, watch. You know like the mutation. Oh the mutation. Ah, ah ah makes sense makes sense gelecekti. Bu ne? bizim hakimimiz. Aa, nasıl nasıl nasıl benziyor? Allah! Abi yine de komik değil yani. Allah Allah ya. be, be bir dakika SJT Nicolas Moody. Gerçekten bu çocuk çok komik ya. Doğar, Adamsin Doğan Doğar DJT eve takip verirsiniz arkadaşlar burada DJT. İkiz, kizi, kizi, kizi. Oo! Bu ne? Şan is coming like a mute şey> <yarat you know so you're like just astronaut. Ah, gerçekten ben boost, ben sandım ya. I thought this was me. Ben şey giydim mi? Ben doğru Adol, adol. Tam çok komik dediler. Oh, dedi çok oldu. Youtuber rolü. Youtuber rolü. Youtuber rolü. Bana kimlik yaptınız. Doğan, Doğan. Yes seni çok seviyoruz. Ya Allah Allah. Ben çok oldu. Hadi. Ne ne? Sa ama Çukurova'nın neresinde? neresinde? Nereden buldun? Bana bakma abim şey. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam. Evet, doğru. Benim doğum gün tarihi bu. neresinde? Antalya tabii ki ya. An An Nerede? Antalya neresinde? Hı? Hmm? <gülüyor> <Murat Paşa. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> How come it's? Ah, ah, ah, ah. Oh, pardon, pardon. <gülüyor> Wait, <gülüyor> Wait, oh <gülüyor> God, it's so, mm, mm, so good. Mm, so good. sa sabım. Let's go and be the ne ya? Gas nay kurda. Okay. Ne? Okay, okay. O işte. Wow. This is I swear. Download, download, download, download, download. Olur mu? İ Meryem, give up my nitro olmadığı için aşağı istiyor. Ha. Tamam iyi hadi. vallahi abutte espriler mi üzdü sonunda biri yine yine yani yani çok espleri, geri espleri yani yükledim yani ne zaman ne zaman yani yani what ben de azmadım üstünden özledim vallahi mi sonunda biri özlüyor yani garnet yani ey kaç defa yani kaç defa yani sayabilir miyiz bir dakika bir dakika energy okay he was drinking energy drink that day let's count yani sonunda biri yani tamam tamam tamam yine yine o ezikler igani yani yükledigen indirdim yani alıyormuş ama Ah Miriam. Miriam çok iyi bir şey atıyor galiba. yine size video biz ona vermiyoruz yani. Bak bian bian da size video Tamam bakalım bu ne? <gülüyor> <gülüyor> top top ne o? Kapa. hangi video? kapak bu an. açık mı? bu? Um, The Release, eterik. Ha, The Release. Let's see who is really behind Zoom. Ah, Zoom, yani bu zamanlarda çok para kazanıyorlar. Prinz. I just understand. I just What the hell? Please don't leave your Please Like don't leave it. Wow. Wow. Şan. Şan bir şey dedi. Bence kesinlikle. Şan bir şey dedi. Ya da ya bir primti yazdı. Ben Şey bir dakika. Burada yaptım kesinlikle. çok kötü. Burada ha tamam arka Arkalar Aa, biz esprini yaptık. Espri <gülüyor> ben bu ne ya falan yaptım. Bunlar <gülüyor> Ay çok kötü. Bu Manchester United yok ya da Asana, e, Manchester ve Liverpool. <gülüyor> Ços. <gülüyor> Ços. <Evet. gülüyor> Okey abi bize şey, yeah. es espri yapmak istedim. söyle. Kim kim yaptı? Meryem, Meryem sen çok iyi izliyiyorsun ya cıplık emelsin be. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ah, ah, <Meryem> I <gülüyor> <gülüyor> Okay, okay. This to be <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Ben anlamadım. Ben <gülüyor> Ben. Ne var? Ne oldu lan e? Ya. Çok gülüyün. JT vlogs'un K-pop funny oldunu eredikten sonra ben. Okay. Afterhead JT vlogs and all K-pop fans. I love K-pop fun. Yeah, me. Oh. <Gülüyor> şey yapma ya. Şey yapma ya. Biz ya. ya, ya. seviyoruz ya. Aa, aa böyle deme ya. Yok. Aa, tamam bak bir şey diyeceğim. Eee <gülüyor> Gerçekten yani sizin gibi insanlar için hala video çekiyoruz şu kanalda. Ve yani her gün yani nasıl Bizim ad, yani aldıklarımız kötüleri falan görsen gerçekten şaşıracaksın. Mesela bugün başka bir yorum falan gör, gördük. Ee, sizin ülkenize e, git, git falan yani bu Türkiye'den çık falan bir yorum falan gördük ve yani gerçekten o yüzden şu yorumlarda gerçekten bakmak istemiyoruz bazen. Gerçekten yani ilk kanal Negative yani Vlogs'un yorumlara gerçekten bakmak istemiyoruz bazen ama yani gerçekten yok ya Aa, ve K-pop çok B iyi bir grup ya yok K-pop değiliz ya BTS yani BTS. BTS çünkü BTS gerçekten çok iyi bir grup. ve gerçekten yani Türkiye çok seviyor yani yani hala Türkçe konuşuyorum ama konuşuyoruz ama böyle bir şey var Türkiye Kanada Artık bu böyle reaction reaction çekmeye artık sadece komik bir şeyler ve yani sizin yani siz mesela böyle bir şeyler yani yapacağız yani siz bizi çok seviyorsunuz evet. ve sizin için içerik yapacağız yani yani, yani böyle bir içerikler. <gülüyor> oh, <gülüyor> Ha geç seviyesiz. Tamam. benim N kisim kimlik olabilir Hmm bu işo best. Teje teje kimlik. the Turkish ID card. Benim benimki Şeydercan. derken biri benim spellerimi özlüyor falan falan. onu Derken Uh, Big Bob. When he had, uh, we are BTS fan, you know. Hmm. Oh, evet. yeah, It makes us, know, at least we'll about the we put out, you know. Yeah. Uh, so mm -hmm. like that. Diyor ki, yani onun en iyi kısmı şey, sonra ben. Çünkü yani çok üzücü bir şey. Yani biz yani. Nele <gülüyor> yani <gülüyor> yani her gün Nele karşılaştı Ne karşıla Nele tabii la her gün Nele'lerle uğraşıyoruz. Ha <gülüyor> fin <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ben şey çe Her gün Nele'lerle uğraşıyoruz. Yani Nele'lerle uğraşıyoruz ve yani gerçekten yani bazıları bizim hakkında böyle düşündüklerinizi bizim mutlu ediyor. Evet. Ve yani evet, video geçelim. Evet. evet arkadaşlar, bu videoyu eğlendiyseniz ve ee, ee, ya yeah, abone like saçmalandım. Like at, <gülüyor> abone ol, yorum güzel yorumlar olsun. Ya lütfen. Ah lütfen. Birinci yazma. <gülüyor> Allah aşkına ya Allah, <gülüyor> Allah. Allah. <gülüyor> Be, dahaki sefere görüşene kadar. Bye. Baş.